Kazım, brokoli ve havuç doğraması gereken bir yarışmaya katılıyor. Çok güzel. Çok anlamlı bir yarışma. Evet, Kazım'ın her havucu ve brokoliyi doğramak için eşit zamanı var ve 540 saniyede en az 20 tane sebze doğramayı hedefliyor. Aşağıdaki grafik, Kazım'ın doğrayabileceği havuç ve brokoli kombinasyonlarını veriyor. E ve B olarak verilmiş havuç ve brokoli. A eşitsizliği, Kazım'ın doğramak istediği tüm sebze kombinasyonlarını veriyor. Kazım kaç tane sebze doğramak istiyordu? En az 20 sebze. Evet, a eşitsizliği Kazım'ın en az 20 sebze doğramak istediğini gösteriyor. Tüm bu mavi alan, hatta buradaki mavi çizgi üzerindeki noktalarda Kazım'ın en az 20 sebze doğrayabildiği senaryoları temsil ediyor. Anlaştık değil mi? Tekrar ediyorum, mavi alan ve mavi çizgi. Devam edelim. B eşitsizliğinde ona verilen süre içerisinde doğrayabileceği tüm sebze kombinasyonlarını veriyormuş. Evet, B eşitsizliğinde kazma verilen süre 540 saniye. 540 saniye zamanı var. Ve soru, kazmanın hedefini tutturması koşuluyla doğrayabileceği en az havuç sayısı nedir? Çok güzel. Hedefi bir kere daha hatırlayalım. 540 saniyede en az 20 sebze. 20 sebze için mavi alanda ya da mavi çizginin üzerinde, yani A eşitsizliğinin çözüm kümesinde bulunmamız gerekir. 540 saniye içinde kalabilmek için de B eşitsizliğini sağlamamız, yani yeşil alan içinde veya yeşil çizginin üzerinde olmamız lazım. Eğer bu iki koşulda aynı anda sağlamak istersek de, bu iki çözüm kümesinin kesişiminde, yani şu an işaretlediğim, işaretlemekte olduğum bu alanda olmamız gerekir. Karaladığım bu alan, iki çözüm kümesinin kesişimi. Şimdi bir de Kazım'ın doğruyabileceği en az havuç sayısını bulmamız lazım. Peki sizce bu alandaki en az havuç sayısı kaçtır? Şimdi bakalım, hemen 20 demek isteyebilirsiniz çünkü bu nokta çözüm kümesinde. Ve 20 havuç, 0 tane brokoli anlamına geliyor. Ama dikkat ederseniz içinde daha az havuç olan, daha az havuç olan başka bir kombinasyon bulabilirsiniz. Nerede mi? Bakın, buraya doğru ilerleyelim. Ve bu noktaya gelelim. Doğrular üzerindeki noktalar çözüm kümesine dahildi. O zaman 10 havuç ve 10 brokoli anlamına gelen bu noktada Kazım hedefini tutturuyor. Hemen yazalım. 10 havuç ve 10 brokoli. Evet, Kazım'ın doğrayabileceği en az havuç sayısı 10'muş. 10 on havuçtan daha azını içeren senaryolarda kesişim kümesinin dışına çıkıyoruz. Yani mesela 9 tane havuç için iki çözüm kümesinin kesiştiği bir nokta yok. Bunun için az önce de söylediğimiz gibi en az havuç sayısına bu iki doğrunun kesiştiği bu noktada ulaşıyoruz. 10 havuç ve 10 brokoli noktasında Kazım en az havucu doğrayarak hedefini tutturuyor ve 540 saniyenin altında kalarak 20 tane sebze doğramış oluyor. Bravo. Çok büyük başarı.